Yavuz abi e sporcu. Gerçek adam lan Gerçek adam. Ee. Gelmiş bu arkadaşlar nerede? Zeh çektim bunu. Gerelim mi deste? Allah var başka adam var mı bilmiyorum. Bir kişiyi vurdum da. Sarı var ya şurada. Mark the location. Tamam kas buldum. Geliyorum Fırat. O zaman geliyorum. temizleyim de öyle lutfen Dur yardıma geliyorum. Irakya doğru kaçtı. Depiye doğru. Mark the location. Silah var mı? Gördüm biliyorum. Burda Fırat. Burda da şu saraydaki. <gülüyor> arabaya alıp git kral Fırat. Burada... Burada. Bir can var adamın. Üs. Rastlıyorum üstüne bir de arabaya gitti. Allah Allah. Bir Bir buraya gel. <gülüyor> Hangarda Fırat Hangarda Fırat Yanımda mı? Yardım ver beni oğlan Kaplamanın krali Öbür arabayı alıp kaçtı ya. Şuray Kaç kişiydi? Kaç kişi? Vallahi arabayı alıp kaçtı yaa Kaç kişiydi ha? Ya abi sizin adam mı var? Glascesi geldi de yakında. Acaba dü bot mu yoksa adam çatları mı? Allah Allah bizimkileri. Sen kimin köpeği sağ? Diye gir. Ya oza abi çok <gülüyor> Bey sporcu da bringin. Hadi gel. Gel giderim abi. İtim yok. Yo, yo. Gel. Kit. Atayım sana. Buraya mı vuralım? Eee Atacak. Karada karım artık ya. Em 4 var mı fırsat? Yok, at 4 attım buraya. Tamam aldım, aldım. Adam yok herhalde. Yok. gidelim abi. Uçak buraya yakın mı geçti? Hatırlamıyorum. Ama ya uzak bir. Hayda! Düştü aşağı. Allah aşağıda. Allah'ım. Aşağıdan alalım aşağı. Yavuz abi. Oğlum bunu nasıl, nasıl başardın? Nasıl? nasıl? Allah yani bunu nasıl başarmış olabilirim diye düşünüyorum. E, bu harekete kimse yapamaz Buraya girmişler. Adamlar ölmüş. Daha ya mutlaka girerler ya. Ha Mosimola bunda. Marten enemy death crate. Ne var bunda? Mosim. Alıyorum ben Mosim'i falan. Al. Gel buraya 100 tane 7.62 attım. 3 tane ya da kadar da iyi kalmışmış. Vallaha şunu Fırat. Eyvallah. Bak. Bunu ya bir bak nasıl duruyor ona göre alırsın. Vallaha. <Gülüyor> Neyi anladım da D4x yetmiyor. Haydım. Tam öldürdüm. Haydım, ha. Oğlum ama. Mod... Vuruyorum vuruyorum gitmiyor la Fırat. Bu nasıl bir silah? Şu soldan dolanacağım. He ee, ben de geliyorum. Kaç kişi var? Valla 2 gözüküyordu onu vurduk. Daha adamlar var mı bilmiyorum yanında. Oğlum bayağı vurdum ölmedi lan Taşma da bi bak. Moket Mots... abi ya. Gel buraya gel. Gel lan buraya. Seni Açırı bulacağım oğlum. Kaç zevkart. kaç seni bulacağım. Öyle bir şey. Buradalar Fırat Araba buradalar. Açılıyorlar sağa. Vallahi Vallahi bayağı birini çektim. Enemy's a Bırakın. Bırakın. Bırakın. Lan beni de vurdum düşmedi Bir canlı var biz canlı var burada, burada. Aa, Hemen Hemen önümüzde